Herkese merhaba, Astrokozma'ya hoş geldiniz. Bu videoda astroloji ve doğum haritası hakkında temel bilgilerle giriş yapacağız. Sırasıyla zodyak nedir, doğum haritası nedir, doğum haritası üzerindeki noktalar ve doğum haritasının ile ilgili bilgiler alıyor olacaksınız. Kağıdınız ve kaleminiz hazırsa hadi gelin şimdi dersimize başlayalım. Zodyak, yaşam çemberi anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür ve dünyaya yakın takım yıldızlarının bölümlenmesini gösteren hayali bir çizgidir. Zodyak nedir? Daha iyi anlayabilmeniz için hadi gelin bir de bu şekil üzerinde inceleyelim. Biliyorsunuz ki güneş gökyüzünde ekliptik olarak hareket eder ve zodyak ise bu güneş sisteminin çevresinde, Üzerinde 12 adet takım yıldızının bulunduğu hayali bir çizgidir. Bu 12 adet takım yıldızının kendi içerisinde isimleri vardır. Bunları burç diyoruz. Yani zodyak burçlar kuşağı olarak da adlandırılır. Toplamda 12 adet burç vardır. Doğum haritası ise bir kimsenin tam doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin aldığı konumları gösterir. Bunu bir resim gibi düşünebilirsiniz. Astroloji de gökyüzünün bu durumunu doğum haritası üzerinde sembollerle yorumlar. Herkes kendi doğum haritasını çıkarabilir. İhtiyacınız olan tek şey doğum bilgilerinizdir. Şimdi gelin birlikte doğum haritasının üzerindeki noktalara göz atalım. Natal haritada denilen doğum haritanızı çıkarabilmek için doğum günü, ay, yıl, doğum yeri ve doğum saatini net olarak bilmeniz gerekmektedir. Doğum haritası üzerine baktığımızda 12 adet ev sistemi olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden harita tam bir daireyi aslında bir tekerlek yapısını andırır ve dilimlenmiş evlerin içerisinde 10 adet gezegen bulunmaktadır. 12 adet burç ise bu dairenin en dış kısmına ev girişlerine yerleştirilir. Burçlar ve evler arasında benzerlik vardır fakat kesinlikle birebir aynı şey değildirler. Bunları anlamaya çalışırken aslında burçların ve evlerin nasıl oluştuğunu bilmek gerekir. Harita üzerindeki evler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle burçlar ise dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle oluşmaktadır. Ayrıca burçlar doğudan batıya doğru dünya etrafında dönüyor gibi görünür. Güneş zodyakta her gün yaklaşık 1 derece ilerlediği için her burç 30 derecedir. Bu yüzden her ay bir burç değişmektedir. Burçlar ve evler hakkında bir sonraki eğitimlerde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Harita üzerindeki mantığı anlamak için gelin bir de bu resim üzerinden inceleyelim. Güneş doğudan doğar ve el tepeye yükseldikten sonra alçalarak batıdan batar. Harita üzerindeki diğer gezegenler de bu şekilde hareket ederek yoluna devam eder. Bu mantıkla devam ettiğimizde güneşin doğduğu yer harita üzerinde ilk nefes aldığımız yer olarak kabul edilir. Bu nokta bizim yükselen burcumuzu asendant noktasını verir. Doğduğumuz an buraya denk gelen burç ve yükselme derecesi çok önemlidir. Çünkü artık buraya denk gelen burçtan sonra diğer ev girişlerine sırasıyla burçlar yerleşecektir. Ve bir kişinin doğum haritası bu şekilde oluşmuş olur. Evet şimdi harita üzerindeki diğer detaylara yani haritanın eksenine geçelim. Haritanın ekseni kabul edilen dört köşe noktası vardır. Bunlardan ilki asendant yani yükselen burcumuzun bulunduğu köşedir. Onun tam karşısında yer alan disendant yani alçalan burcumuzun bulunduğu köşe ikinci köşe noktasıdır. Haritanın üçüncü köşe noktası ise MC tepe noktasını ifade eder. Ve son olarak dördüncü köşede IC noktasını görüyoruz, dip noktasını gösterir. Şimdi tek tek gelin bu köşe noktaların harita üzerinde bizim için ne ifade ettiğine bakalım. Ascendant yani yükselen burcumuz kendimizi ifade edişimizi dışarıya yansıttığımız ve bıraktığımız izlenimi gösterir. Aynı zamanda üstlendiğimiz rolleri de anlatır. Ve burası birinci eve denk gelir. Bu yüzden fiziksel özelliklerimizi, sağlığımızı ve genel durumumuz hakkında bilgileri buradan öğrenebiliriz. Dissendant yani alçalan burcumuzun olduğu köşe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz aracılığıyla deneyimlediğimiz şeyleri gösterir. Bilinçli ya da bilinçsiz ilişki kuracağımız kişilerde ne aradığımızı ifade eder. Burası haritada yedinci eve denk gelmektedir. MC yani tepe noktasına geldiğimizde burası maksimum düzeyde ihtişamı ve gücü simgeler. Onur ve asalet kavramları burası ile alakalıdır. Aynı zamanda otorite sahibi kişileri ve sosyal dünyayı ifade eder. Diğer taraftan statümüz ve kariyerimiz için ilk etapta baktığımız yerdir. Burası 10. eve denk gelmektedir. IC noktası ise Haritanın en alt noktasıdır ve bu yüzden bizim için çok özel ve kişisel bir alanı temsil etmektedir. En içsel duygularımızı, köklerimizi ve varlık bilincimizi bu nokta gösterir. Ve tepe noktasındaki burç ve yerleşime göre özel yaşamımızda üstleneceğimiz rolleri buradan öğrenebiliriz. Diğer taraftan çocukluk dönemimiz ve son dönemimiz hakkında bilgileri de bu noktadan öğrenebiliriz. Burası dördüncü eve denk gelmektedir. Doğum haritası ve eksenini öğrendiğimize göre şimdi bir sonraki eğitime yani harita ekseni bölümleri ve haritanın diğer aksları bölümüne geçebiliriz.